Hoş geldiniz beyler <Gülüşmeler> beyler okay. ve güzel kızlar ne var ne yok her şey yolunda mı bugün ne yapıyoruz Hakan Çananoğlu ya yani, Çananoğlu ama burada Çananoğlu yazdılar <gülüyor> <Gülüyor> ok ya Hakan Çananoğlu Dön Zeybek o zaman Çananoğlu Ch İzmirli çünkü yani zeybek sence İzmirliler mi Zeybek onlara var ama Zeybek İzmir'den geldi İzmir'den çıktı O yüzden yani o yüzden ben de zeybek oynuyorum yani hani bir yacı da İzmirliği o yüzden zeybek oynuyor yani anladın mı yani? Anladım, anladım. Tamam ama video izlemeden önce Lütfen like at yani bas Evet abone ol iki kanalımıza bas <gülüyor> güzel yorumlar Evet. Nolu. Evet. Ve esta rablar biz takibe ve video geçelim sonunda. Ah, Bu düzenli puançı in this video. Zeber. Salak. Pardon can onu nerede? İşte o, İşte Faruq our Muslims like this on my wedding you I don't want to have a wedding like you guys also talking Arkadaşlar sizi bir süsazdık ya Allah Allah bıktım bıktım bıktım bu şartlarda arkadaşlar biz um, Zeybek oynamak um, meydem medem okuma yapacağız Zeybek sen kimle üçümüz, üçümüz yapacağız yani istiyorsanız yorumda yaz Yorumda yaz yaz yani evet yorumda yaz Yorumda yaz <gülüyor> okay, yapacağız hemen yapıyoruz yani yemin ederim bak Check that again. We have to check that again. But sorry, yeah. Imagine um Zeybek with şarkı. Rada You, could have passed the, you could have passed the O oh, o oh, oh. okay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> I think she, she's done high use though. Yeah, yeah. Because like she's not like yeah, yeah, yeah, yeah. <coughs> Hı ho ho ho ho Hakan Hakan weird name, Hakan. Chanululu. Chanululu is actually really good in this dance man. Like efso efso yani. Dolabitağlu. Şere! Zal zal zal Kalbi veriyor. Kalbi veriyor Kemal Usta. Kendilerine teşekkür Bir alakalı, bir hey, veriyorum öğrenmek için çalıştık. O yüzden buradan grup motive'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sen şöyle dedi de I'm hearing his voice though. <laughs> Wait, can speak English? I mean, he's traveled a lot it it though. Italian. Yeah, And Turkish, I don't know her gün çok çalıştı, çok eğilmi, emeği var. O yüzden Allah senden razı olsun. Bu güzel oyunu. Thank you. you. Sadece bu güzel dansı değil. Bu güzel dekoru sağlayan Lila Event'e çok teşekkür ederim. Hem kınavda hem de muhteşem bir... İşte bu arkadaşlar. Zeybek oynadık. Oynadık. oynadık. Oynadı <gülüyor> biz Bizi yiyecekti diye sandım. Öyle işte. Çok güzel Zeybek ediyor ve biz de edeceğiz, öğreneceğiz, tamam. e, zepi edijes, bakacağız, beğenirseniz seniz, gürejeks, o iler. Ben talking Hakan. Zaten. Hakan talks. Gürejeyen. Gürejeyen. Hakan. Hakan channel oluyor. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Bizi Instagram'da takip edebilirsiniz evet. ve abone olabilirsiniz iki kanalımızda Ve bir dahaki sefere görüşene kadar evet. Zeynep! <gülüyor>